Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 28 Haziran 4 Temmuz haftalık yorumlarımıza Hoş geldiniz sevgili yengeçler Güneş sizin burcunuzda ilerliyor bu hafta doğan tüm yengeç burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen yengeçlerimiz güneş yükselen burcunuzun üzerinden geçerken sizi de parlatıyor. Daha bir dikkat çeker hale geliyorsunuz. Enerjiniz artıyor bu dönemde. Evet önemli bir süreç. Önümüzdeki hafta burcunuzda yeni ay doğacak. Şimdi bu yeni aya bir hazırlık dönemindesiniz. Mars ve Venüs aslan burcunda. Parasal kazançlarınızla ilgili hızlı etkiler var. Evet kazanıyorsunuz ama harcama dürtünüz de çok yüksek. Bu hafta buna dikkat etmek gerekiyor. İstediğiniz şeylere hemen sahip olmak istiyorsunuz. Biraz böyle daha cömert olmanız hatta biraz müsrifliğe eğilimde olmanız mümkün. Pazartesi günü Ay Kova burcunda olacak akşam saatlerine kadar ee, yine genel bütçenizle ilgili kazançlar gelir-gider dengesi ödemeler banka işleri kredi işleri ve benzeri konulara da Pazartesi odaklanabilirsiniz. Salı ve Çarşamba Ay Balık burcunda daha yumuşak etkiler verecek size. Ee, Salı ve Çarşamba seyahat planlarınız olabilir, bazı geziler olabilir, okul işleri, üniversite işleri böyle e, akademik konular belki bazı hukuksal işleriniz olabilir ama İletişim anlamında bilgi paylaşımı, iletişim, kültürel faaliyetler, yakın ve uzaklarda olan kişilerle kuracağınız her türlü iletişim, haberleşme bunlar çok aktif olabilir ve size de çok fayda sağlayabilir. Sezgilerinizin de güçlü olduğu günler. Hafta sonuna doğru artık ay boğada Evet hafta sonu ay e, koç burcunda önce cuma günü e, ayı koç burcunda görüyoruz. Perşembe ve cuma günü bu iki gün özellikle ay koç burcundayken genel olarak sorumluluklarınız öne çıkacak. E, biraz üstlerle ilişkilerde dikkat edin. Cuma günü çok aktif olabilirsiniz bu anlamda biraz yorulabilirsiniz de. Ancak hafta sonu ay boğa'da olacak. Daha sakin enerjiler vermeye başlayacak. E, kişisel keyifleriniz de öne çıkıyor. Dinlenmek istiyorsunuz, belki tatil istiyorsunuz. Böyle e, arkadaşlarınızla birlikte olmak, keyif, e, eğlenebileceğiniz faaliyetler içerisinde olmak istiyorsunuz. Evet bunlar biraz masraf da çıkarabilir. E, Boğa burcundaki Uranüs'te, Aslan burcundaki Mars'ın kare açısı e, bu masrafların biraz fazla olabileceğini, daha dürtüsel olabileceğinizin işaretçisi. O yüzden e, para konularına biraz temkinli yaklaşın. E, yatırımlar konusuna da dikkatli yaklaşmakta fayda var. Yani fazla kazanmak içgüdüsüyle bazen böyle çok e, riskli durumlar içerisinde olabiliriz. Yatırımlar söz konusu olabilir. E, bunlara da daha dikkatli yaklaşmakta fayda var. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.